Resmileşti. Orta Afrika Cumhuriyeti dünyada Bitcoin resmi para olarak kabul eden ikinci ülke olarak tarihe geçti. Sevindirici bir haber gibi ama Orta Afrika Cumhuriyeti'nin nasıl bir ülke olduğuna bakarsak o kadar da havai fişekleri fırlatmanın anlamı yok bence. Orta Afrika Cumhuriyeti son derece fakir bir ülke hatta dünyanın en fakir ülkelerinden birisi olduğu düşünülüyor. Üstelik nüfusun çok büyük bölümü internete de ulaşamıyor. Toplam internet erişilebilirlik oranı %4'ler civarında. Yani Bitcoin'in fiyatında pek bir oynama olmamışsa şaşmamak lazım. Ama yine de Dünyada bir diğer ülkenin de resmi olarak Bitcoin'i kabul etmesi uzun yolculuğumuzda bir adım. Afrika ülkelerinde Bitcoin çok yoğun kullanılıyor çünkü bu ülkelerde bankacılık sistemi pek yok, mevcut para sistemleri de oldukça kötü. O yüzden şaşırmadım. Ben Latinler ve Afrikalıların bu konuda zaten önde gideceğini görüyorum. O yönden hoş bir haber ama Bitcoin'i fazla da bir şey değil doğrusu. Peki Bitcoin'i ne kıvırdatır? Bitcoin'i daha büyük ülke vatandaşlarının onu kullanması kıvırdatır. Biz buna adaptasyon diyoruz. Toplumun bu ürünü kullanmaya adaptasyonu. Sadece Bitcoin için değil bu dediğim geçerli. Bütün kripto paralar içinde geçerli. Oldukça aslında adaptasyon oranları düşük dünyada. Hiç satın almamış hiç kullanmamış insanlar. Hala çoğunluktalar ama galiba Yavaş yavaş bir şeyler değişiyor. Dünyanın en büyük kripto para pazarlarına olan Gemini'nin yeni bir raporu var. Ve bu rapor 2021 yılında kripto para kullanımlarında çok ciddi bir artış olduğunu, adeta kritik bir eşiğin geçildiğini ortaya koyuyor. Raporda başka son derece ilginç şeyler de var. İşte bugün onu da size anlatmak istiyorum. Çünkü eğer bir kripto yatırımcısıysanız en çok istemeniz gereken şey, bu kripto varlıkların dünyadaki adaptasyonun artması, daha fazla insanların onu kullanması, onları beğenmesi, sevmesi, yatırım olarak görmesi, günlük işlemlerinin bir parçası olarak görmesi, bakalım bu konuda dünyada neler oluyor, El Salvador ve Orta Afrika Cumhuriyeti dışında gelişmeler ne yönde? Son derece ilginç veriler hazırsanız başlıyoruz. <gülüyor> Gemini'nin araştırması oldukça kapsamlı yaklaşık 30 bin kişiye anket yapmışlar. 4 ayrı kıtada 20 farklı ülkede ve insanlara kriptoyu kullanıp kullanmadıklarını, ilk kriptoyu ne zaman aldıklarını, kriptoyu kullanmaya çekiniyorlarsa neden çekindiklerini, ne olsaydı daha fazla kullanacaklarını sormuşlar. Yani toplumun adaptasyonunun önündeki engelleri ve bu da nasıl aşılabilecek konusunda epey derin bir araştırma yapmışlar. Bize de güzel ipuçları sunuyor. Ekranda şu anda görüyorsunuz hangi ülkelerde kaç kişi anket yapıldığını. Maalesef Türkiye'yi kapsamıyor anket. Neden bizi kapsamadılar bilmiyorum. Maalesef o konuda veriler eksik ama olsun bize benzeyen ülkelerden epey ipucu alabiliriz diye düşünüyorum. Araştırmanın bana en çekici gelen sonucu 2021 yılının kripto pazarı üzerindeki büyük etkisi olmuş. Herhalde Covid ile beraber insanlar eve kapanınca bir de o dönemde Bitcoin'in fiyatı hızlı yükselince çok fazla Bitcoin'e yönlenmişler. Dünya ortamına baktığımızda... İlk kez kriptoyu 2021'de aldım diye insanların oranı %50'ler civarında geziyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde %45-46'larda, Latin Amerika'da, Hong Kong'da, Brezilya'da %50'lerin azıcık üstünde, Avrupa'da ise oran %40'lar civarında. Hakikaten 2021 yılı bu yönden bir dönüşüm yılı olmuş. Tabi bunun hem olumlu hem olumsuz yönleri var. 2021 yılının hangi döneminde Bitcoin'i veya diğer kripto paraları aldığınıza bağlı olarak çok karda veya çok zararda olabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz yıl içerisinde iki kez 60.000'lerin 60 üstüne geçti. Eğer oralarda FOMO yani Fear of Missing Out, eyvah bir şeyler kaçırıyorum diye almış olanlar varsa onların elinde çok ciddi zararlar tuttuları kripto olabilir. Bu yön işimiz olumsuz ama yine de epey çok insan buraya gelmiş ve Bitcoin'in kullanımı neredeyse ikiye katlanmış diyebiliriz. Araştırma konu olan ülkeler arasında Endonezya ve Brezilya en çok Bitcoin'in kullanıldığı ülkeler gibi gözüküyor. Endonezya'da ankete katılanların %41'i biz Bitcoin, Kripto kullanıyoruz demişler. Brezilya'da da oran aynı. Beni bayağı şaşırttı çünkü bunlar çok büyük ülkeler. Endonezya'nın nüfusu 300 milyona yakın ve bu oran eğer genele yansıtıyor olsa yansıtmayabilir çünkü araştırma sadece mesela Endonezya'da 1700 kişiyi kaplamış ama %41'lik bir oran hakikaten çok yüksek olur. Bu tip büyük ülkeler ülkelerde bu kriptonun bu kadar yoğun kullanılıyor olması çok çok önemli bence Danimarka Fransa İngiltere Almanya gibi oturmuş ekonomilerde insanlar kriptoyu pek kullanmıyorlar bunun motivasyonu ne biraz sonra bahsediyor olacağız buradaki kullanım oranları yüzde 15 16'larda kalmış biraz daha farklı ülkelerde bu daha çok kullanılıyor bunu sebebi üzerine duracağız ama Açıkçası ekonomilerin çok kuvvetli olduğu, büyük paranın olduğu ülkelerde Kripto karşı bu ilgisizlik bizler için pek iyi haber değil. Fakirlerin, işte garibanların, enflasyonla boğuşanların sorumlu ekonomi vatandaşlarına ilgi gösteriyor olması kripto varlıkların değerinin artmasının önde bir engel. Enflasyonla Bitcoin tercihi arasındaki ilişki bu grafikte çok net gözüküyor. En alttaki dört ülkede enflasyon çok yüksek ve bu ülkenin vatandaşları evet ben kripto para almayı düşünüyorum diyorlar. Çünkü bu ülkelerde en enflasyona karşı kripto paralar bir koruma aracı olarak gözüküyor. Baktığınızda Brezilya, Hindistan, Meksika ve Güney Afrika'da enflasyonlar gerçekten çok yüksek. Gerçi bizim enflasyonumuz bunların kadar yüksek en azından ve bu ülkelere baktığınızda insanlar kripto paraları seviyorlar. Daha varlıklı batılı ülkelere gittiğimizde bunlar enflasyona pek tanışmadılar. Gerçi bu sene biraz tanışıyorlar. Yani ortalamada Amerika'da, Avrupa'da enflasyon %2'lerde falan geziyordu. O zaman böyle bir koruma aracına ihtiyaç duymuyorlardı. Oysa bu yıl ...Amerika'da enflasyon %8 civarında... ...buralarda da bir miktar daha... talep artışı geliyor olabilir. Ama... ...enflasyon yoksa insanlar daha normal... ...varlıkları tercih ediyorlar. Enflasyon yüksekse... Kriptonun değeri artıyor. Kıtalar bazında baktığımızda durum aynı. Bir soru kripto varlıkları bir enflasyona karşı koruyucu olarak görüyor musun deyince Latin Amerikalılar en yüksek oranda evet demişler. Sonra Orta Doğu ülkeleri yine hep enflasyonla boğuşan ülkeler bunlar. Buna karşın Amerika veya Avrupa'ya gittiğimizde oranlar ciddi oranda düşüyor. Öte yandan portföyünüzün içerisinde bir çeşitlendirme amaçlı olarak kriptoyu görmek ister misin sorusunda cevaplar genelde daha olumluya dönüyorlar ve oldukça gelişmiş ekonomilerdeki ülkeler bile Evet görebiliriz diyorlar. Bu yönü sevindirici yani portföylerine küçük bir yer verme hazırlar gibi gözüküyor ama enflasyona karşı ana bir koruma aracı olarak onu görmüyorlar. Yani buradan belki de iyi bir haber Avrupa'da ve batıda enflasyon arttıkça kriptoyu portföylerine daha önemli bir yatırım aracı olarak görenlerin sayısı artıyor olabilir ama yine de hani bizlerin uğraştığı enflasyonla onların uğraştığı enflasyonu karşılaştıracak olursak buralardan çok böyle akım akım bir şey gelmeyeceğini düşünmemiz doğru olur bence. Araştırmanın beni sevindiren sonuçlarından bir tanesi de bu 30 bin kişinin çok büyük bölümü kripto varlıkları uzun vadeli yatırım olarak görüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne bu daha da fazla yani öyle kısa vadeli al-sat olarak görmüyorlar alalım kenara koyalım uzun vade değerleneceğini inanıyoruz diyorlar. Holdling dediğimiz yani al ve tut kültürü bu 30 bin kişinin arasında epey yaygın. İnşallah öyledir tabii insanlar bazen anketlere tam doğru yanıt vermezler ama bu demek ki endişemizi de azaltır hani geçen seneki o fiyat dalgalanmadan korkup terk etme oranında burada biraz az oluyor olabilir. Çok iyi bir soru var ankette kripto paraları geleceğin parası olarak görüyor musunuz diye bu sorunun yanıtları da yine içinde olduğunuz ülkeye veya kıtaya göre değişiyor Latin Amerika'da Afrika'da ve Uzak Doğu'da kripto parayı geleceğin var olarak görme oranları son derece yüksek bu insanlar gelecekte bütün paraların kriptoya dönüşe inanıyorlar Orta Doğu'da durum biraz daha ortalarda ama Avrupa'ya veya Kuzey Amerika'ya gittiğinizde oranlar epey düşüyor Mesela Danimarkaların sadece %12'si gelecekte kripto varlıklarının ana para olacağını düşünüyor. Fransal oran biraz daha yüksek ama orada da %20'lerin azıcık üstünde. Yani Batı diyor ki yok biz paramızdan memnunuz böyle bir gelecekte yeni paraya ihtiyacımız yok. Ama tabii Latinlere gidince Afrika'ya gidince paralarından memnun değiller. O yüzden neden olmasın ki diyorlar. Buradan da şunu anlıyoruz kripto varlıklar sorunlu ülkeler için daha değerli. Onlar onda daha büyük gelecek görüyor. Peki, hiç kripto varlık almadıysanız neden almadınız diye de sorulmuş. Burada da genel olarak bir eğitim problemi olduğunu görüyoruz. Çünkü insanların büyük bir bölümü kripto varlıkları nasıl satın alacaklarını, nasıl tutacaklarını, nasıl koruyacaklarını bilmiyorlar. Ciddi güvenlik sorunları olduğunu düşünüyorlar ve endişeliler. Bunun yanında fiyatın bu saat dalgalanmalarından da korkuyorlar, çok yüksek volatilite olduğunu düşünüyorlar. Ama yani baktığımızda bunların çok büyük bir bölümü eğitim konusu. Çünkü mesela volatilite aslında zaman içerisinde azalıyor. Kripto varlıklarda eğer pazar yerleri regüle edilirse hiçbir güvenlik sorunu temelde yok. Kripto varlıklarla ilgili bir başka önemli endişe konusu olan vergi meselesi biraz tartışmaya açık açıkası. Orada ülkeden ülkeye durumlar değişebiliyor ama bu sorunların çok büyük bölümü eğitimle anlatarak insanlara onları kazanarak bir problemlere benziyor. Yine kıta ülke fark etmeksizin insanların korktuğu başka bir konuda kanuni implikasyonlar. Yani kanunlar değişir mi? Bunlar yasaklanır mı diye. Orada da mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde korku biraz daha az. Çünkü şu anda Amerikan hükümetinin küptoya barışkın olduğu biliniyor. Barışık olduğu biliniyor. Diğer başka ülkelere biraz daha fazla korku var ama bu da hala bir endişe kaynağına benziyor. Yani insanlar bu güvenli mi? Ben bunu nasıl tutacağım? Nasıl satın alacağım? Nerede koruyacağım? Ben bunları bilmiyorum. Fiyatı biraz sert hareket ediyor. Bu fiyat dalgadan korkuyorum. Vergisi nasıl yönetilecek bunu bunu bilmiyorum ve kanuni açıdan da geleceğini tam göremiyorum diyorlar ve bundan dolayı küpto varlık almaktan çekiniyorlar. Bu korkulardan kurtulmak için bazı regülasyonların çözülmesi gerekiyor. %100 ve bir yandan da eğitim gerekiyor. Gerçekten insanların kripto varlıklar konusunda eğitilmesi, bu bazı boş olan korkulardan kurtulmaları lazım. Bunu tabii bütün kripto varlıklar için söylemiyorum. Bazı kripto varlıklardan korkmak da %100 haklılar ama çok büyükler için. Bitcoin, Ethereum gibi büyük varlıklarda bu endişelerin çoğunu çok anlamı yok aslında. Eğitim ve bir yandan da re regülatif yapının gelişimi, bu endişeleri azaltacak özellikle bence. Anketle ilgili en çarpıcı sonuçlardan bir tanesi de ...kadın veya erkeklerin bunlara da ilgi gösterdiği kripto varlıklara. bakıyor çok ilginç. Mesela batıda kripto varlıklar sadece erkeklerin oyun sahasına benziyor. Buna karşın işte Latin Amerika'da, Uzak Doğu'da, Orta Doğu'da yani daha az gelişmiş ülkelerde diyelim... ...kadınlar da kripto varlıklarla en az erkekler kadar ilgililer. Gender gap denir buna işte farklı cinslerin belli bir ürüne bakış arasındaki farklar var mı diye. Böyle baktığımızda gelişmemiş ülkeler bu konuda daha gelişmiş gözüküyor. Kadınlar orada gayet de paralarını korumaya... Ve Kripto varlıkları öğrenmeye uğraşıyorlar gibi gözüküyor. Evet araştırmanın temel sonuçları bunlar. Özetleyelim 2021'de adaptasyonda büyük artış var. Latin Amerika, Orta Doğu, Uzak Doğu gibi başı dertte ekonomilerde bu işe daha fazla ilgi var. Kadınların ilgisi ciddi bir tırmanış görüyoruz. Öte yandan insanların hala bazı korkuları var ve o korkular... Eğitimle ve biraz da egotif yapılarla çözülebilir. Bu yönüyle 2021 hakikaten güçlü bir yıl olmuş. 2022 o kadar gitmiyor bence. Şu anda bir yavaşlama var gibi Kripto varlıklı adaptasyonda. Biraz dünyanın böyle bir riskten kaçan bir haliyle var ya faizler yükseliyor falan. Onlarla da etkili, e, ilgili. Ama dünyanın nüfusunun asıl çoğunun yaşadığı yerlerle ilgi çok fazla. Buna karşı dünyanın parasının çoğunun olduğu yerler ilgi daha az. Eğer enflasyon bu batılı ülkelerde vurursa... Bu konulara bir denge gelebilir gibi. Ben son derece olumlu gördüm raporun sonuçlarını ve kendime şunu misyon olarak bitiyorum. Da biçiyorum. Daha fazla insanı eğitmeliyiz bu konuda. Daha fazla insana bu kripto varlıkları anlatmalıyız. Onları tanıştırmalıyız. Ve onların bu ilk başta çok riskli görülen dünyanın aslında mesela belli ülkelerin parasını eline tutmaktan çok daha az riskli olduğunu, mesela altın gibi çok güçlü gözüken bir varlığa karşı bunların çok daha yüksek performanssizliğini anlatmalıyız. Yani biz kripto severlere burada çok iş düşüyor gibi gözüküyor. Kripto demişken, Metaverse da de kriptonun bir uzantısı biliyorsunuz. Metaverse ile ilgili çok iyi bir eğitim vereceğim yakın zamanda. Tarihini, linkini, her şeyi aşağıya bırakıyorum ve yukarıya bağlantısına. O eğitime mutlaka gelin. O eğitimde aşağı yukarı 3 saatin içerisinde Metaverse ile ilgili bütün yapıyı anlamış olacaksınız. İş fırsatları neler, yatırım fırsatları neler, neden hayatımız çok etkileyecek, Neden internetin yerini alacak. Bunun arkasındaki teknolojiler neler, ne zaman hayatımızın köklü parçası haline gelecek? Bütün bunu da öğrenmek istiyorsanız gelin eğitime hemen katılın. Sizlerle orada buluşalım. Eğer eğitimin fiyatı yüksek gelirse size gidin kulübe yolunun. Kulübe yolunda çok eğitim fiyatları yarıya iniyor. Böylece hem kulübün e-bültenlerinden, WhatsApp grubundan, haberleşmelerinden pek çok şeyinden yararlanabiliyor olacaksınız. Hattinaş grubuna katıldığınız için hem de eğitim yeri fiyatını alacaksınız. Çok daha avantajlı olabilir. Sizleri mutlaka Metaverse eğitime bekliyorum. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Umarım ilgisi çekmiştir. İlgisi çekmesi hoşunuza gitmişse bir like bir yorum süper olur. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.